Kendine muhabirden herkese merhabalar. Ben Hasan Köksoy. Türkiye belki de en kritik seçimini yapacak. Halk 14 Mayıs'ta 21 yıldır süre gelen geleneği devam ettirecek. Yoksa bir dönüşüm mü yaşanacak? Bu sorunun cevabını herkes gibi biz de merak ediyoruz. İşte tam da bu yüzden bugün Kütahya'dayız. Seçim senin projesi adı altında. Doğudan batıya, kuzeyden güneye. Tek tek şehir şehir tüm Türkiye'yi dolaşıp... Halkın tercihini o ısmarlama masa başı anketlerinin arasını sokağın tam ortasından kesintisiz bir şekilde sizlere yansıtıyoruz. Bu süreçte sizlerin desteği elbette bizim için çok önemli. Henüz hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bize destek olmak adına videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın efendim. Hadi şimdi anketimize başlayalım. Evet. Anket yapıyoruz. Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Anket yapıyoruz peki bizim. Ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tamam, teşekkür ederim. Sizin alalım abi. Sizin adayınız kim? Seçimlerde. Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Alalım mı abi sizden de? Adayınız kim seçimlerde abi? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. teşekkür ediyorum. Kendine muhabir YouTube kanalı abi. Sizden de alalım mı abi? Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alalım mı sizden de efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tayyip Erdoğan başkan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Hangi TV anket yapıyoruz kendine haber YouTube kanalı He, Ne soruyorsun şimdi sadece bir isim istiyorum adayınız kim abi seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan. Teşekkür ederim çok... Amcam sizden de alalım seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kim tek bir isim istiyorum Herhalde Tayyip yani Erdoğan. başka birisi olamaz teşekkür, yani. teşekkür ediyorum sağolun Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir anket yapıyorum tek bir isim istiyorum Benim mi Evet ee, benim, Ben Millet İttifakı'na oy vereceğim Kemal Kılıçdaroğlu evet. diye Sizin evet. oy kullanıyor musunuz Evet, kime vermeyi düşünüyorsunuz? Kemal tamam, Kılıçdaroğlu. Tamam. Teşekkür ederim, bu kadardı, çok sağolun. Abi sizden de alalım, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tek bir isim istiyorum. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayım e, Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Değişmeli diyorsunuz artık? Kesinlikle değişmeli. E, çünkü biz 2002'de geldiklerinde evet. bir kilo eti 7 lira alıyorduk. Evet, bir çeyrek altın 28 liraydı. Artı Cumhuriyet'in bütün kazanımları Yani her fabrika Bir kaledir biliyorsunuz evet. Bütün kalelerimizi sattık 20 yılda yapabilecekleri Her şeyi yaptılar Her türlü kötülü bu ülkeye, Bu millete yaptılar çocuklarımıza Hiçbir şey alamıyoruz Gelecek kaygımız var o kadar kötü yani. Çok kötü Ben hayatta Bir baba olarak yaşım 50 Hiçbir, hiçbir zaman bu kadar Çaresiz Hiçbir zaman bu kadar umutsuz değildim maalesef. Ama ben inanıyorum ki Millet ittifakı ülkeyi tekrar ikinci yüzyılda tekrar ayağa kaldıracak. Önümüzde güzel güzel yarınlar var diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. İnşallah bu sefer her şey güzel olur. Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayınız kim? Muharrem İnce. Senin Tayyip Erdoğan. Senin Muharrem İnce. Senden alalım. Ben hiçbir şey vermiyorum çünkü Türkiye'yi batırdılar. Allah'ın bir tane biresini içemez mu ya. Serçe ama bireyi. Yani. Bu duruma ama Durumdan memnun değilsem. Enflasyon en plak... var. Abi hiç abi. kimseyi Sen tutmuyorsan bu durumu değiştiremezsin. Bak ben bir şey söyleyebilir miyim? Şunu ben elime alayım. Ben bu durumdan hiç memnun değilim. Abi. Nasıl derseniz Buyurun. Bir tane ekmek olmuş 5 lira. Bir pazar ekmeği. Allah'ın 750 gram bile gelmiyor. Hani nasıl diyeyim, her şey pahalandı. Zaman zamanı değil, daha da kötüye ilerletiyor. Yavaşlatmıyor bile. Cumhurbaşkanımıza buradan sevgiler, saygılar iletiyorum. Hani neredeyse biz ölecek duruma geldik. Bize bir hani indirimde olsa her şey çok güzel olacak. Bu Türkiye mahvoldu abi. Dolar kaç para oldu? Altın bile kaç para oldu ya? Bekmeği bile millet zor büyüyor. yiyor. Peki durumdan memnun olan birçok vatandaşı da görüyorum ben. Özellikle durumdan Kütahya üzerinde söylüyorum. Abi çok vatandaş var. Çoğum, hani vatandaş var ama elinde miktar olduğu için bu var. Abi, abi bana bak zamanında yaşlılar diyordu ki o tüp sırası şey. Abi ambargo vardı zamanında millet ondan sıraya giriyordu. Bak Doğru. hiç ciddi konuşuyorum Doğru. gülünecek bir şey yok gülmez Hadi. <gülüyor> ambargo vardı evet, abi çünkü... zamanında. Şimdi abi tüp Doğru. 360 milyon olmuş büyük tüp. Ben verirken o parayı canım yandı benim. Abi sizin cumhurbaşkan adayınız kimdir seçimlerde? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Efendim sizin kimdir adayınız? Seçimlerde. Vallahi hiç bakmadım ben daha. Erdoğan var, Kılıçdaroğlu var kime Kılıçdaroğlu. verir? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Alalım mı ablacığım sizden de? Cumhurbaşkan adayınızı soruyoruz. Efendim? Cumhurbaşkan adayınız kimdir? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Abi sizin adayınız kimdir seçimlerde? Cumhurbaşkan adayınız kimdir? <gülüyor> Kim oy vereceksiniz? O, o şahsi mesela ya. Anketler böyle yapılıyor ya anket yapıyoruz bize sadece bir isim istiyorum. Sebebini sormayacağım. He. Ben AK Parti. AK Partisiniz. Recep Tayyip Erdoğan diyor. Evet. teşekkür ederim çok sağ ol. Abi senin Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Tek bir isim istiyorum sadece. Pardon, ben Erdoğan, ma Evancı mağzel. Hayabaniysınız. Oy kullanıyor musunuz? Türkçe az az biliyorum. <gülüyor> Amcağım sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız ya kimdir abi, seçimlerde? Kime oy vereceksiniz? Ya. Tek bir isim istiyorum ben bu kadar. Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Tamam amcacığım bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol Teyzeciğim sizin cumhurbaşkan adayınız kimdir? Cevap yok. Hocam senin cumhurbaşkan adayın kimdir? Tek bir isim istiyorum. Anket yapıyoruz. Yok katılmıyorum ha. Eyvallah. Amcalardan da alalım. Amca senin cumhurbaşkan adayın kim seçimlerde? Anket yapıyorum. Ben... Eyvallah teşekkür ediyorum. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimde? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı adayı benim. Benim. Abi sizin kimdir adayınız? Seçimlerde adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı. Evet. Erdoğan. Erdoğan. evet. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek bir isim istiyorum. Peki. Sağ ol. Gençler <gülüyor> sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek bir isim istiyorum. Anket yapıyoruz. Cevap yok. Peki, teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Gençler sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Erdoğan. Erdoğan. <gülüyor> sizin kimdir abi cumhurbaşkanı adayınız? Alalım ses gelmedi abi. Erdoğan yavrum. Teşekkür ederim. Abi sizin kimdir adayınız? Yoktur. Yoktur. Yoktur. Efendim sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek bir isim istiyor. Tek bir isim. Meral Akşener. Meral Akşener. Ee, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İce var. Erdoğan yani, var. Erdoğan olmasın da kim olursa olsun. Kime yazayım anket ya bu kararsız mı diyeyim yoksa. Varım ince. Abi sizden de alalım. Cumhurbaşkanı adayımız kim seçimlerde? Tek bir cevap istiyorum. Cumhurbaşkanı adayımız eee şey... Yok ya kuruşlar onun Erdoğan'a verir abi. Tamam, biz kuruşlar onunla oyu yemeyiz. Eyvallah sağ olun. Abi sizin adayınız kimdir seçimlerde? Cumhurbaşkanı adayınız? Anketlere. Hiç bir tanesi değil. Vermeyecek ki. Hiç bir namuk üstünüz abi. Eyvallah. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayını sorduk mu size demiz az önce. Kusura bakmayın. Sorduk. Peki. Hiç tereddütsüz. Eyvallah abi. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek bir isim istiyoruz. Alker Kılıçlaro şey. Muharremince. Muharrem Teşekkür ediyorum. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Kim var garantisi? Garanti var reis. Erdoğan diyor Teşekkür ediyorum. Abi sizden de alalım. Tek bir cevap istiyorum. Adayınız kim seçimlerde? Cumhurbaşkanı adayınız? Hiç kimse. Neden? Sandığa mı küstünüz abi? Ben 20 senedir hep boş atıyorum. Erden kullanmıyorsunuz. Peki, gidişattan mı memnun musunuz? Hiçbir şeyden memnun. Kendimden memnun değilim. Senden hiç kimseden Ama memnun değilim. oy vermediğiniz yok. müddetçe bu gidişatı memnun olmadığınız durumu da düzeltemezsiniz. Böyle de bir durum var. Yani kimi vereceksin mesela yani sen? veya kötü. Herhangi birisi. Ne iyisi iyi, ne kötüsü kötü. Yani muhalefetten de umudum yok. Peki, teşekkür Peki, ederim. Sağ, sağ ol. Görüşmek üzere. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun sizden alalım abi. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tayyip hey, Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Ya, ya? ya tartışıyor abi ya, abi. Ya. Musun? Hayır ya. Adamların altınmasa kim ya? Devleti ihanet eden kişiler i̇hanet ya. ]idir. Hepsi ihanet ediyor. Peki, Alay ihanet ediyor. PKK'yla beraber olan insanlara bunu nasıl verecek ben buna şaşıyorum Peki, ya. Yapıyoruz sadece. Kısa kısa alıyorum tamam, abi. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Hocam, Çok sağ olun. Hayrasın. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? benim mi? Evet, kime vereceksiniz oyunu? Benim devletime vereceğim. Hiç kimseye vermem. Devletime derken? Devletim bir biliyorsun kim olduğunu. Nasıl yani? Ne demek yani? Var ismini mi öğrenmek istiyorsun? devletimde hangi kişi kimse ona veririm ya. tövbe Töbeya Rabb'i. Abi, abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Vallahi tayi verdi an yine. Teşekkür ederim. Bu kadar da abi sağlık da altınması kalkmış da HDP adamı diyor ki Türkiye 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz diyor güvenmiyorsunuz yani muhalefet öyle mi Hayır hayır HDP olduktan sonra hayır kesinlikle yani, zamanla AK Parti HDP ile bir takım işler yaptı biliyorsunuz yani buna yorumunuz nedir Vallahi o zamanki politikaları nedir bilemem devlet politikası yani, ama, ama ihanet edilmiş olmuyor e, galiba barış, öyle barış mi? politikası barış şey vardı ya barışı mesela terörü durduralım barış olsun hı hı. yani teröristler insin ya şey yapsın eylemlerini kessin diye barış planı yaptılar ama yani iyi evet. niyetle yapılan bir şeymiştir o zaman. Bu kadar da anket yapıyoruz. Abi sizin adayınız kimdir seçimlerde? Abi AK Parti olmasında kim olursa olsun. Bu kadar ciddiydi. Bitirdi bitirdi. Türkiye Atatürk'ün yaptığı fabrikalar dahi gitti. Millet aç, sokaklarda bir aç geziyor, aç. Memnun Yo insanları da görüyorum abi. Abi, onlar evet. onlar mefakran onlar Peki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kurtaracak bu Türkiye'yi. Başka Atatürk'ün partisi kurtaracak. Bir anket. Kemal Kılıçdaroğlu'na mı yazalım oyunu? E e Kemal Kılıçdaroğlu'na. Teşekkür ediyorum. Senden de alamayacağım. Sizin oyunuz kime? Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Anket yapıyoruz. E e Erduhan, Aynen, Erduhan, Aynen. Erduhan. kısaca cevap. Erdoğan, Erdoğan'a kadar Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Şöyle. Erdoğan. 1 minute İsrail'deki ya benim çocuk katilesiniz falan diyor İsrail. E Erdoğan teyze müsait müsaade bir şey anlatsın Erdoğan, yani. Erdoğan. müsaade et ben konuşayım sonra er, konuş. konuş Erdoğan tabii ki de dünya çapında bir lider Erdoğan sonuna kadar Erdoğan Teşekkür ederim sizin de Erdoğan sonuna kadar Erdoğan neden efendim? Erdoğan bundan 20 sene önce hastanelerde rezillik çekiyorduk şimdi çekmiyor şimdi de vallahi rahat ediyoruz 15 yıldır 5 yıldır otel gibi hastaneler Teşekkür ederim sizin Havlan. kimdir Erdoğan efendim Erdoğan istiyoruz biz neden efendim çok seviyorsun ha çok seviyoruz her şeyimize yardım etti varımız yuvamızı var etti ne gibi yardımlar alıyorsunuz her şeyimize her şeyimize yardım her etti şey. evet peki onu çok şey diyorsun peki. çok sağ ol abi sizden alalım cumhurbaşkan adayınız kimdir anket yapıyoruz tek bir isim istiyorum erdoğan erdoğan teşekkürler abi sizin adayınız kimdir seçimlerde sonuna kadar erdoğan erdoğan teşekkür Aynen. ediyorum sizin kimdir abi adayınız Kırışlarım. Kırışlarım. teşekkür ediyorum abi sizin kimdir abi adayınız teşekkür ederim çok sağ ol Abi sizin cumhurbaşkan adayınız kimdir seçimlerde? Secep Tayyip Erdoğan. Evet, teşekkür ederim. Abi sizin adayınız. Erdoğan. Siz sorduk ama ya değil mi? <gülüyor> Aynen. Aynen sorduk az önce abiye biz. Arkadaşlar biz şimdi bazen sorduğumuz insanları fark edemeyebiliriz. Hatta biz bunu ankete yansıtabiliriz. Sayaca bile yazabiliriz. Siz uyarın lütfen ya. Abi sizin cumhurbaşkan adayınız kimdir seçimlerde? Reis. Eyvallah teşekkür ediyorum. Abi size sorduk mu? Cumhurbaşkan adayınız kimdir? Seçimlerde. Hayırlısı olsun. Hayırlı. Kararsız mısınız? Evet. Abi sizin cumhurbaşkan adayınız kim? Tek bir isim istiyor. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Erdoğan Kütahya'da sildi süpürdü bu arada. Abi size alalım. Cumhurbaşkan adayınız kim? Tek bir isim istiyor anket Vallahi kararsızım şu an. Kararsızsınız. Evet. Sen? Nedir abi kararsız olmanıza sebep olan şey? Ya ekonomi görüyorsun ya kimse. Yani, yani mevcut durumdan evet. memnun değilsiniz. Evet. değişmesi gerektiğini düşünüyor musunuz yoksa devam mı diyorsunuz? Düşünüyorum. Değişmeli evet. diyoruz. Kime yazayım? Anket ya bu. Kararsız mı diyeyim yoksa bir yere yazayım mı? <gülüyor> Allah <Tamam, kararsız değil. gülüyor> Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek bir isim. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir hocam? Tek bir isim. Teşekkürler. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek bir isim istiyorum. Benim adayım maalesef koymadı. Ha adayı koymamış ablanı. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir sesinlerci? Bir isim. Zin abi. Ben teşekkür ederim. Sizin kimdir hocam? Cumhurbaşkanı adayın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Abi sizden alalım mı? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? E Kütahya'da genç mi yok ya? Arkada falan kadraşla falan geçen genç gördünüz mü bilmiyorum. Ben genç göremedim ya. Amcacım Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Anket yapıyorum. Tek bir isim istiyorum. Anket yapıyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Valla bir kim olursa olsun ya. Oy verecek misin? Vermeyeceğim. Ha, kullanamıyorsun mu? Yoksa... Yok kullanıyorum boş atacağım. Neden? Hepsi aynı abi. Peki mevcut düzenden memnun musun? Hayır. Ama oy vermediğim müddetçe bu mevcut düzende değiştiremez. Abi benim oymuş bir şey değiştirmeyecek ki. Bak mesela izli izliye geçiyor onlar operataj yap. Abicim size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Efendim? Adayınız kimdir seçimlerde? Cumhurbaşkanı adayınız. Adayım... Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür evet. ediyorum bu kadar abi. Var mı başkası? Yok sağ olun. Anket yapıyorum. Tek tek herkese soruyorum. Çok sağ olun. Yok, Teşekkürler. Yok yok bu kadar abi sağ <gülüyor> olun. Dondum bu arada ya. Çok soğuk. Alalım abi. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan Teşekkür Paşa. ediyorum. Bu kadar abi, abi sağ olun. Ay abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Tek biziz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kime oy vereceksiniz? Tayyip e verecek. Erdoğan. Teşekkür evet. Çok, Çok sağ olun. gerekiyor. Vallahi bilmiyorum abi anket yapıyorum da burada Kütahya'da en çok Erdoğan çıktı şu anda ya, kötü, tamam da gelecekte bunların partiler kanını hani bir gelecek bir şeysi varmış söylentisi şunu yapacağız bunu yapacağız ben diye sayfalarca şey bak, <gülüyor> ya, <var>? okumadınız mı okuduk da ne var yani hastalan ne var okumadınız mı abi okuduğu saraylardan şatafatları işte saltanatı bitireceğiz diyor ya. saraylar okul yapacağız diye. okumadınız <gülüyor> bunları? ya nereler 10-13 ne? tane cumhurbaşkanlığı uçağı satılacak israfa son verilecek deni. cumhurbaşkanı okudunuz mu onları siz okuyoruz görüyoruz her bir şey niye görüyoruz. soruyorsunuz abi bir Yok, sürü ya da, var ya geleceği için he? ama sana bir şey diyeyim mi Türkiye Cumhuriyeti'nde İnsanoğlu'na ne kadar iyilik yaparsan o kadar anlankördür 7.5 milyar lira yaptı Hı. bu İncilat Bankası'nın yerlerini vatandaşı aktarmış olsa Hı. yarın iller Bankası'nın parasını ister park ister mi? Çünkü doymuyor. İnsanoğlu sadece toprak doyuruyor. Namkörüz diyorsun. Namkörüz. Teşekkür ederim. Ha. Bu Yapılan işi gözün körse imanınız zayıftır Peki, bence. Sağ abi. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Abi sizden alalım mı? Kısaca. Eyvallah. Gençlerin yaşı küçük. Abicim sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek bir isim istiyorum. Kim oy vereceksiniz? Tayyip Erdoğan. Efendim? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Abicim sizin kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız seçimlerde. Anket yapıyoruz. AKP gülüm Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Tabii ya. Çok teşekkürler. Görüşürüz abiciğim. Hocam sizden alalım mı? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Eyvallah. Amcacığım sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Efendim siz kim oy vermeye düşünüyorsunuz? Seçimlerde? Teşekkür ederim. Abi sizden alalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Kesinlikle reis. Reis diyorsun. Sonuna kadar. Teşekkür ederim Bu kadar. Da Tam da seçiyorum. Sağ olun. Abiciğim sizin kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Tek bir isim istiyorum. <gülüyor> Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Abalalım sizden de. Cumhurbaşkan adayınız kim seçimlere? Tek bir isim istiyorum. Koçlaroğlu. oldu. Luşlarım. Teşekkür ederim. Ablacığım sizden de alalım. Cumhurbaşkan adayınız kim seçimlere? Tek bir isim istiyorum. Teşekkür ederim. Kimler efendim adayınız? Benim adayım Recep Tayyip Erdoğan. Ha, teşekkür ederim. Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkan adayınız kim? Şun var. Tek bir isim istiyorum. Abi muhalif korkuyor. Direk anlıyorum artık ya. Vallahi insan o seviyeye geliyor bir yerden sonra. Anlayabiliyorsun yani. Abi önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek bir isim istiyorum, anket yapalım. Kılıçdaroğlu benim. Anlıyorum efendim. Kılıçdaroğlu. Çok teşekkür ediyorum görüşmek evet. üzere. Amcacığım önümüzdeki seçimlerde adayınız kim? Ben önümüzdeki seçimlerde adayınız kim? Erdoğan'dan başka adam görebiliyor musun? Hayır görmüyorum. Teşekkür ediyorum abi. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Ben güzel. ona. Eyvallah. Sadece önümüzdeki seçimde oyun kime? Hangi olarak? Abun abi. <gülüyor> Eyvallah. Önümüzdeki seçimde adayınız kim? Cumhurbaşkanı adayınız. Erdoğan. Erdoğan, sizin efendim? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Değil teşekkür gibi Abi abide sen vallahi yalan söylüyorsun. Erdoğan, Eskak buyur. Senin de Erdoğan değil. Nasıl ki? Okay? Erdoğan, Erdoğan. Yok Yo, Erdoğan Peki, tamam. tamam. Ne bileyim, geçtirmek için söyledin gibi oldu. <gülüyor> Eyvallah. Kim ay vermeye düşüyorsun? Tek misiniz diyoruz? <gülüyor> Muharrem İnce. <gülüyor> Muharrem İnce, teşekkür ediyorum. Ama ben... Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Daha karar vermedim. Karar vermedim. neden? Öyle. Peki, <gülüyor> Teşekkürler. Sizden alalım abi. Cumhurbaşkan adayınız kimdir? Tek bir isim istiyorum. Cumhurbaşkan adayımız tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan. Evet. evet. Peki, teşekkür ederim. Sizden de alalım abi. Değişim şart. Değişim şart diyorsunuz. Hoş yazayım? Ne yazayım anket ne? ya? He şey, şey Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Görüşme güzel. Abi sizin adayınız kimdir seçimlerde? Buyurun. Cumhurbaşkan adayınız kimdir? Kime vereceksiniz oyunuzu? Eee Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'a. Teşekkür işte. ediyorum. Bu kadar sağ olun. Efendim sizden alalım. Önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sizden almadık abi ya. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben özür bakım merkezinden geliyorum abi. Oy kullanmayacak mısınız? Benim siyasetle işimdir. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sizin adayınız kimdir seçimlerde? Umarım ince abicim. Umarım ince. İnce başkan devam. Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Abi senden de alalım. MHP'den şaşma diyor, Tayyip diyor, dayı. <gülüyor> Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek bir isim istiyorum. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Teşekkür ediyorum. Abi seçimlerde Cumhurbaşkanı adayınız kimdir sizin? Tek bir isim. Yok. Abi sizin kimdir adayınız seçimlerde? Tayyip abi, Tayyip. Erdogan, teşekkür ediyorum. Sizin adayınız kimdir seçimlerde? Abi. Teşekkürler. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tabii ki Erdoğan. Teşekkür ederim. Yok abi, başkası yok. Bir tane aday var. Sizin cumhurbaşkan adayınız kimdir? Anket yapıyoruz teknik. Tek. Bu konuda Söyle. bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Abi galiba şey memur. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? <gülüyor> Vurdu mu? Sizin kimdir abi adayınız? Cumhurbaşkan adayınız kimdir? Erdoğan. Erdoğan. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin kimdir abi adayınız seçimlerde? Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum bu kadar abi. Abi sizin kimdir adayınız seçimlerde? Sizden alalım abi. adayınız kim seçim verdi? Kararsız mı? Cevap yok. Ablacığım sizin cumhurbaşkanı adayınız kim seçim Cevap yok. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kim seçim Kime oy verecek? Pardon, ben yani yabancı. Yabancı? yabancı. Neresiniz abi? Irak. Irak. Irak? Mı Irak mısınız? Siz neresiniz? Siz de Irak mısınız? Irak Oy kullanamıyor musunuz? Vatandaş değil misiniz? Recep evet. Tayyip Erdoğan oy kullanıyor musunuz? Vatandaş, Türk vatandaş. Noskinciliş. Nos Teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you much. Çok sağ olun. Görüşürüz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Anket yapıyoruz. Tayyip abi. Erdoğan. Teşekkürler. Çok sağ olun. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tek bir isim istiyoruz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Sizin abi? Alamadık. Sizin adayınız kimdir abi seçimlerde? Erdoğan Kılıçdaroğlu. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bilmiyorum. Şu an bilemem. Kararsızsınız. Sizin Erdoğancı değilsiniz abi ama belli yani. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyoruz tek bilsiniz diyoruz. Valla şu anda kararsızım ya. Kararsızım. Kararsız olmanıza neden olan şey nedir efendim? Ne bileyim adayları görmek istiyoruz bakalım. Adaylar belli oldu gerçi Man de. Adaylar belli oldu gerçi evet. de. Ya tabi adayları görmek istiyoruz. Mevcut. Nasip kısmet. Mevcutlarında da pek memnun değilsiniz Valla ekonomik olarak pek iyi değil şu anda ama inşallah iyi olur. Allah razı olsun, hayırlı günler. Anket bu, size kararsıza yazıyorum. Kararsıza yazın, evet. Teşekkür ederim, Daha çok karar sağ olun. Vermedik. Bilmiyorum işte bakalım, bakacağız ya. Hayırlısı kimse Allah razı olsun, hayırlısı olun, Görüşmek Abi size sorduk mu? Hayır. Cumhurbaşkanı adayını soruyorum, anket yapıyorum tek tek abi. Sizin adayınız kimdir? sonuna kadar Erdoğan. Erdoğan sonuna kadar reis, evet. Reis. Bizim kimdir abi? Yüz tane oyum olacak. Ona sorma. Benim, benim benim. millet intifakı. Ben esnafım. Zaman. Ben esnaf olduğum ben için adayım milletten yana. Bir kadına vereceğiz bundan sonra. Kadına bir arkadaş. Arkadaş. arkadaş. Vallahi billahi böyle aldım. Kadın hayır gelmez. Kardeşim, kardeşim içiniz reddi peynirler. peynirle. yüz elli diyordu böyle gidiyor. karışmayın siz ya. Ne karışıyorsun siz ya? Ha. On beş tane oyum vallahi kadının. Şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu var aday olarak karışma ne yapacaksın kadın ya, yok karışma kim diye ya kemale vereceksin ya, ya. ya katına e vereceksin ya... 15 oyunu buna vereceksin kafa kendi bo. iradesi Şimdi var ya milletvekili hadi bir saniye gözünü bir saniye. sevdi efendi karışmayız siz arkadaşlara milletvekilliği seçimlerini sormuyorum cumhurbaşkanlığı seçimlerini soruyorum cumhurbaşkanı <gülüyor> adayları belli Sinan Oğan var <gülüyor> Recep Tayyip Erdoğan var aha, Kemal Kılıçdaroğlu kadın nereye götüre giderim ben orta kadayı Kemal Kılıçdaroğlu o zaman Kılıçdaroğlu veririm siz kime yazıyorduk abi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı tamam Sağ şifre. Esnaf olduğun için Allah. evet. Ya arkadaş 200 lira. Eşitlik olmadı. Evet idi. Hayat bağlığını herkes kabul ediyor. Ben şehir şehir geziyorum. Bütün Türkiye'yi dolaşıyorum şu an. <gülüyor> dünyada yok abi. Dünyada, <gülüyor> dünyada, <gülüyor> dünyada var abi. %50 ne derse satsınlar abi. Dünyada var. bu Allah'ın ne anlar içerde de var. <gülüyor> her ülkede var. Bana bir ülke söyle %50'nin üstü olan. 50 ülkede var. Her taraf pahalı. Beyefendi ben esnaf olarak bağ kursu, sigorta ödeyemiyorum. yapacağım ben ödemiyoruz. Evet. Ne halde Allah? Ödeyemiyoruz ya. Almaya ya. Bakalım. ne halde, ne halde ha? Almanya. Ha? Almanya ne halde mesela ne halde? Gre grevler mevler Şimdi ekonomi rakamlarla ölçülebilen bir şey ya enflasyona bakıyoruz Almanya. biz abi Almanya ile ölçü olmaz bakalım Almanya ne enflasyonuna nasıl Türk lirasının doların karşısındaki Almanya'da değer kaybını biliyorum. Kaybedilmez de. Edilmez huzur açısından diyorum yani. Ar Fransız. Ar huzursuz bizi huzurluyuz. Almanya'ya bak. Almanya bak. Devlete de satacak ülkeyi satacak. satacak. Tabii satacak ya. ya kimse ülke satamaz tabii abi. Sen de, biz ne satan satan kadırıyoruz tabi. ya? Satamaz, satamaz. satamaz. Atatürk, Atatürk gitti bu ülke satılmadı şey. abi. Kimse bak satamaz. Bir, abi. Sen, sen milliyetçi değil misin? Sen, sen, sen, sen milliyetçi sen. değil misin abici? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kim gelse gelsin Türkiye'mize bir şey olmaz. Olmaz. Olmaz Türkiye'mize bir şey. Ve Allah biz varız. Merak etme. Sen kararsız olman lazım. Yedili bu memleketi kimse şey satamaz. Ben tarafsızım, tarafsız değilim. Ben memleket sevdalısıyım abi. Nasıl Ama tarafsız olayım ben? Ee, e, bu evet. kimse taraf. satabilir mi? Bak, memleket bak. satılırsa bak, sen sessiz bak, durur musun taraf. abi? Sapmaları izin verir misin? Onun için reise. reise. Onun için reis. Eyvallah. En büyük reis. Sonra... Başka sonuna büyük yok. yok. Reis'ten başka Allah yok var abi. Evet. Eyvallah. Evet. Eyvallah. evet. Eyvallah. evet. Eyvallah. Reis. Sizin adayınız kim abi? Cumhurbaşkanı adayınız. Ben konuşacağım. Sizin kimdir efendim? Her ne kim? Kim o verdi? Tayyip vereceğim. Evet. Sizin efendim. Başka alternatif mi var? Başka adam yok. Teşekkür yok, çok sağ olun. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Nasıl? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tayyip Erdoğan, Erdoğan. Kardeşim Erdoğan, İki Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Efendim sizin adayınız kim seçimlerde? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Başka adam göremiyoruz. Hayır, teşekkür, asla. Teşekkür ederim. Çok sağ ol efendim. Hangi televizyon? YouTube kendine muhabir kanalı. Abi sizden ne alalım? Adayınız kim seçimlerde? Anlamadım. Kararsızım. Kararsızsınız. Kararsız. Neden kararsızsınız? Bilmiyorum. Kimler arasında kararsızsınız öyle soruyorum. Ya Cumhuriyet eee ittifak ya. Ha, Libertay Erdoğan mı diyoruz? Yeah. Peki sizin kim adayınız? Bay Kemal. <gülüyor> Çok sağ <gülüyor> ol. Oğlunuz mu, arkadaş mısınız? Yenimiz. Yenimiz. O da ayrı. <gülüyor> Ondan furalecik Cahapaldır. Ama söyleyemiyor. Söyleyememiştir o. <gülüyor> ben yazıyorum Kemal Ölken Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Abi sizin adayınız kim seçimlerde? Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? Çok benim adayı. Sandağa mı küstük? Ben de bak şey inanmıyorum. İnanmıyorum. Evet. Peki, teşekkür ederim. Abi, sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Kim oy vereceksiniz? Ben e, Millet İttifakı'ndan. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ediyorum bu kadardı. Peki. Sağ olun. Sana sorduk galiba, değil mi abi? Sorduk mu size? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? So sorduk mu? Tabi kerdi ya Sormadık değil mi biz size? Tamam. Sormadık Teşekkür ediyorum Valla siymanızı karıştırdım Öbür, Öbürkülerini bildin mi? Valla Türkiye'nin hali Arab. harap. Harap diyosunuz Eee valla öyle ya Teşekkür ederim abi Aç babanızı aç, aç Peki sağolun Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Alamadım. Alalım mı adayınız sizden? Cumhurbaşkanı adayınız kimsiniz? sizin? Kim oy vereceğiz? AK PARTE AK PARTE Hücet Tayyip Erdoğan'ın Teşekkür öyle. ediyorum Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir seçimlerde? Kim oy vereceğiz? Tek bir isim istiyorum sadece AKİT edelim. CHP Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek bir Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Evet. Abi cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Anket yapıyoruz. Tek bir isim istiyor. Valla şu anda müşahit değilim. Tamam, eyvallah. Teşekkür ederim. cevap yok. Abi sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim... Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Diyorsun. Yüzde 60'da geliyoruz. Efendim <gülüyor> <gülüyor> benim yok. Yüzde 60'da geliyoruz. Babanız mı? Evet, Kılıçdaroğlu. <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Anket yapıyorum. Adayım Muharrem İnce abi. Peki ikinci tura Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalırsa? Erdoğan abi. Erdoğan. Neden Erdoğan? Abi şimdi Kılıçdaroğlu'na yani oy verirdim. Zaten Eskişehir'de yaşıyorum. CHP'li evet. bir memleket. Evet. Ama yani Kılıçdaroğlu son ittifaktan sonra yani açıkçası doğru bulmuyorum. Yani Anladım. HDP ile birleştiriyoruz. İnce ve Erdoğan'ın ideolojiler arasında çok büyük fark var. Yani İnce'den Erdoğan'a. Şimdi ııı... E İkinci tur zorunluluktan dolayı. Ha, anladım. Boş gitmesin oyun diye. Yani boş gitmesin hem yani kısasa baktığımız zaman e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi yöneteceğine inanıyorum. Kesinlikle. Yani çünkü Kılıçdaroğlu'nda bilmiyorum yani konuşmalarını dinledim, şeylerini dinledim ama tatmin onu tatmin etmiyor yani. Muharrem İnce olmazsa Erdoğan. Kesinlikle. Cumhurbaşkanı adayınız kim efendim? AK Parti. Erdoğan diyoruz. Teşekkür ederim. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde? Tek bir cevabı istiyorum. Daha sonra vereceğim. Peki, teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? kim Nasıl? Oy, kim oy vereceğiz? Ya gene lider Erdoğan e diyoruz. Erdoğan ya. Sizin abi. Aynen Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. ediyorum. Bu başkası Türkiye kurtarmaz kardeşim. Kurtarmaz. Kurtarmaz. Eyvallah Başka türlü mücadele yap. Kurtarmaz, olmaz deyip geçiyoruz ya. Mücadele edemiyoruz. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Tek bir isim istiyorum. Anket yapıyoruz. Ne anketi yapıyoruz? Kim oy vereceğiz? Nereye yapıyor? <gülüyor> Kendine muhabir YouTube kanalı, balımsız. Balımsız. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum. Aynen. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Yazdım iki Kılıçdaroğlu'na oy çıktı. Sağ olun efendim. Ben ona 5 yaz. 5 mi? Evden de çıkar. Ya o, onu işte olmuyor. Canlı, canlı yapıyoruz. Haa, tek tek. Bir de böyle yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Senin Cumhurbaşkanı adayın kim genç kardeşim? Benim mi? Evet, kim oy veriyorsun? Vallahi Muharrem İnce diye düşünüyoruz abi. Veririm diyorsun. Peki ikinci tura kalamazsa, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa o zaman? Evet. O zaman. Vallahi sistemi değiştireceğiz abi Kılıçdaroğlu'na atacağız Allah ona atarım. Abi sizden ne alalım Cumhurbaşkanı adayınız kim seçimlerde pek bilsin istiyorsunuz Sizin abi adayınız kim kim oy vereceğiz Ali Osman'a Ali, Ali Osman mı Ali Osman Türkiye'nin en kral Cumhurbaşkanı olacak Kim Ali Osman tanımıyorum ama abi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuz kime Selamünaleyküm Fatih Erbakan Erbakan diyorsun. Evet. Yani aday değil o Cumhurbaşkanı adayı değil şu anda ya. Erdoğan var, Kılıçdaroğlu var, Muharrem İnce var. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Efendim, sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Anket yapıyoruz, tek tek soruyoruz. Kim o? Erdoğan. Erdoğan. Siz efendim. Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arkadaşlar kaç kişiye sorduğumuzu bilmiyoruz. Yani birçok kişiye sorduk elbette ama yarısından fazlasından cevap alamadık mı? Burada gerçi çoğu kişiden cevap aldığımızı düşünüyorum. Bence 80-90 kişiden cevap almışızdır. Sonuçları biz de bilmiyoruz, sayamadık ama galiba burada birazcık belli kimin önde olduğu. Hep beraber öğreneceğiz sayıları. size beraber öğreneceğiz biz de. Bu kadar da videoları izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, videonun altında kendi fikirlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Çok soğuk konuşamıyorum, kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.